My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sunar. Değerli seyirciler, merhabalar, nasılsınız? Görüşemiyoruz, haftadan haftaya görüşüyoruz. Ben Profesör Doktor Ekrem Çufa. Nerede miyiz? Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programındayız. Hemen kupam bana şöyle uzak kalmış. Öncelikle bunu bir alayım. Ondan sonra psikolog Ahmet Denizci Bey'e yöneleyim. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük. Geçen yayınımızda cinsel terapiden bahsettik. Evet. İşte kimler cinsel terapiye gider, faydaları nelerdir, bir daha tekrar çıkabilir mi gibi birçok soruya cevap aradık. Onunla ilgili değerli seyirciler siz takip edin. Mutlaka onları izleyin. O kişilere bir cinsel tabu, cinsellik bir tabu olduğu için... Biz o yayını özel yaptık. Hakikaten sponsorumuz My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koşluk Merkezi'ne de bu konuyla ilgili teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünkü konu çok bambaşka. Yani e, bireysel, birey olma, kendin olma, kendi ellerin ayakların üzerinde yürüyebilmek için şart galiba. Çünkü çok e, güçlü 5-6 tane soru var efendim. Evet. Bunlardan bahsedeyim biraz. Ona göre de sık çok çok iyi olacak. Sıra bunlar neler? Konu bunlar Bireysel terapi nedir? Bireysel terapinin amaçları nelerdir? Bireysel terapinin faydaları nelerdir? Hani bir kişi tek başına bir psikoloğun kapısını çaldığında neler başına gelecek? Bunları merak ediyorlar. Bireysel terapi kimlere yardımcı olabilir? Bireysel terapi seçerken... E, psikolog seçerken nelere dikkat etmeliyim gibi sorular var. Ve evet. e Bunlar değerli seyirciler sizin ve uzmanların hatta uzmanlar bile bunları merak ediyor. Psikologlar bile. Çünkü niye? Diğer psikolog ne yapıyor? Hani meslek sırlarını öğrenmeye çalışıyor. Biraz da tabii genç psikologlara siz tecrübeli bir psikolog olarak beraberce genç psikologlara tüyolar verirsek Danışanlara tüyolar verirsek çok iyi olacak. Birinciden başlayalım. Buyurun. Bireysel terapi nedir? Bireysel terapi, e, terapistle danışan arasında e, ortak karar verdikleri bir terapi çeşididir. Onların ikisini bir araya gelip e, biz ne yapabiliriz? Nasıl bir yol çizebiliriz? Bir araya geldikleri ve e, çizdikleri yoldur. Buna bireysel terapi diyoruz biz. Ve genelde bu terapi çeşidinde de kişiler ya ile ya da ya benim gerçekten ihtiyacım var, ben gideyim demeyle bize başvuru yapıyorlar ve çalışmamız bu şekilde başlamış oluyor. Yani sadece terapistin veya sadece danışmanın tercih ettiği bir yöntem değil, her iki kişinin tercih ettiği ortak bir yoldur. Yani birlikte karar verilir çalışmaya. Evet. Nasıl bir yol takip edeceğiz? Ne yapacağız? E çünkü burada terapist önemli olduğu kadar danışan da çok önemlidir. Çok önemli. Onun ihtiyaçları da çok önemlidir. Ona göre de bir yol çizilir ve devam edilir. Bir ara akşamın 8'inde bir danışan geldiği de Gebze'den. E, bu arada değerli seyirciler gerek Gebze gerek Kocaeli gerek İstanbul içi ve dışında e, danışmanlık almak için psikolog Ahmet Bey'e ...ulaşabilirsiniz veya diğer... ...takım arkadaşlarımıza... ...baktı baktı danışan... ...dedi ki... ...siz bu işi dedi... ...sırf para için yapıyor ...olamazsınız dedi... ...yani kendisi söyledi... ...inanın gecenin o saatinde... ...Üsküdar'daki bu... ...deniz manzaralı yerimizde ben böyle bakıyorum... ...gecenin sekizinde gelmiş... ...hocam Allah razı olsun dedi ya... ...elbette bir... ...bunun karşılığı var elbette ödeyeceğiz... Ama ben gelmesem siz fakir olmazsınız. Ben gelsem zengin olmazsınız. Akşamın sekizinde dedi bir psikolog, bir uzman bana yardımcı olmaya çalışıyor. Yani bu çok büyük bir şey dedi. Bilgilerini aldı. Hani bireysel seanstı. Elbette belki çok şeyi çözemedik. Ama çok büyük bir bakış açısına vesile oldu. Ben dedi memnun oldum. İyileştim. Bugün dedi intiharı düşünüyordum. Yaşamı bırakmayı düşünüyordum. Ama sizleri gördüm. Allah razı olsun dedi. Ben artık hayata devam edeceğim. Tutunacağım dedi. Ya bakın normalde hiçbir uzman, hiçbir danışan bir seansta bir şey olacağına inanamaz. İnanması gelmez. Veya bir mucize gibi görür. Ama oluyor. Yeter ki hayatlara dokunmak lazım. Kesinlikle. Bir Çok kere, anladım. yüz kere dememek lazım. Kaldı ki psikologlar bir ticarethanesi gibi sizlere milyon kere çağırmazlar. Gereksiz hiç çağırmazlar. Demek ki ihtiyacınız var. Bu beş evet. seans olur, on seans olur. Ya kendiniz için gelin. Anlatabildim mi? Yani Ahmet Bey başka iş de yapar. Zorun değil. <gülüyor> bir şekilde para kazanılır. İnsan rızkını temin eder. Ama Madem ki bu eğitimleri aldınız. Bu eğitimlerin bir zekatı var. E anlatabilirim. Madem insan doğdu, nasıl ki bir maddiyatın bir zekatı var, elbette siz de onlara uygun indirimler, onlara bir gelebilecekleri kolaylıklar tanıyorsunuz değil mi efendim? Kesinlikle, yani ona yani. göre seyircilerimizi tabii, evet. Tabii biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani buradaki bizim temel amacımız zaten para değil. Yani para bir şekilde biz bunu çok gördük. Kazanılabilen bir mevhum. Tabii. tabii bunu her doğru, türlü kazanabilirsiniz. Doğru. Çok rahat kazanabilirsiniz ama burada tabii ki bir iş yaparken de bunun karşılığını alıyorsunuz. Tabii. Almak istemeniz de en doğal hakkınız. Ama buradaki temel amaç sağlık. Temel amaç yani sağlık. Faydalı sağlık. olma. Çünkü e, sağlıklı birey hani her zaman söylerler, sağlıklı toplum demek. Tabii. Sağlıklı aile demek. Sağlıklı Kesinlikle. ülke demek. Yani toplumun tabii.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 Veya aleyhinde e, kullanılma, aleyhinde o bilginin. Kullanılma. Veya yolda bayırda, tabii, tabii. vurma gibi veya. akıl verme. Bu bizim çok rastladığımız aile içerisinde de çok hani e, hiç dinlemeden karşı tarafı. Yani evet, bir bazı nasihat yap, değil bir şey değil. Bir şey değil. Aleyte kullanılacak bu, bir şey de kullanılacak bu, hiç kullanılacak hiç değil. Hiçbir şey yok. Yani bu, gayet insani. Tabii ki, gayet insani ve ortak. Tekrar ortak. ediyorum, ortak. İki kişi e, iki arasında, kişi yani. arasında evet. ve gizli kalması kaydıyla. Kaydıyla. İki ile. kişi arasında bir üçüncü bunu paylaşma duymaz. Ha bu üçüncü şöyle bu olur. E, i̇kinci kişinin yani danışanın bize gelip izin vermesi konusu durumunda. İzin vermesi. İzin vermesi değil. çok önemli. Bizde. Bravo. Yani, i̇zin verirse danışanımız bize, hastamız bu konuda bize müsaade verirse biz onu eğer gerekli de görürsek böyle evet. bir şey de var. Gerekli de görürsek. Bunu paylaşabiliriz ama izin vermemesi durumunda da böyle bir duruma asla ve asla kalkışamıyor Çünkü burada temel esas olan şey mahremiyettir. Mahremiyet Kesinlikle. Evet. Profesyonellik var. Peki bireysel terapinin amaçları nelerdir? Bireysel terapinin amaçları daha önce belirttik. Sağlıklı birey. Çünkü günümüzde çatışmalar yaşayan insanlarız. Problemlerimiz var. Ve özellikle şu, gelinen şu durumda artık birileriyle bir şey paylaşma neredeyse mümkün olmuyor.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 veya yaptığımızda neden hemen karşıt bir hata geçilsin bize karşı? Neden dinlenilmeyelim? Tabi. Neden anlaşılmayalım? Ve bizim de yaptığımız zaten bu oluyor. Anlaşma, evet. anlamaya çalışma ve eksikler varsa evet. profesyonel bir yardımla hastamızın bu eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Tabii güçlü sorular sorarak. Kesinlikle. Değil mi? Onu yani, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu yapmadaki amacın nedir? Tabii ki. Bunu tabii yaparsan ki. sonra ne olur gibi. Mesela evet. diyor ki adam bütün insanlar.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 O gemiye binmiş, gemi onu oraya götürmüş. Fakat o bunu nereye gideceğini de biliyor, araştırıyor aslında. Biliyor da. Hastamız aslında aslındamızda kendini keşfetmek için bizi bir manada kullanıyor. profesyonel orada. bir gemi ama. Kesinlikle. Böyle yani. Bak şuradan gidersem. Bir tekadeil. Ha takadı. ciddi manada büyük, geniş, Bilmiyorum. profesyonel evet. ve güvenilir bir gemi. Evet. Ve en önemlisi bu, güvenilir ama bir gemi. Güvenilir bir gemi. Tabii. Ee, peki bir kişi hiçbir sorunu yokken veya sorunu varken terapi aldı. Ne gibi faydalar görür? Öncelikle e, şu var. E, terapinin faydası şu. E, farkındalık oluşturması. Farkındalık öz farkındalığı oluşturuyor. Yani öz farkındalık dediğiniz şey nedir? Ben kimim? Neyim? Mesela sinirleniyorsam benim neden sinirleniyorum? Seçimlerim neler? Evet. Bu rengi neden beğeniyorum? Hayatımı nasıl algılıyorum? Neden endişeleniyorum? Evet. Yani aslında biz öz farkındalığı ortaya çıkartıyoruz... Ve bunu danışanımıza sunmuş oluyoruz. Evet. Ama tekrar ediyorum, danışanımızla birlikte bunu yapıyoruz. Tek başımıza. Evet. Ne danışanımız bunu yapıyor, ne de tek başımıza biz yapıyoruz. Birlikte. Buradaki yol şey mesele odur. Birlikte bunu hareket Birlikte yapalım. hareket etmiyoruz. Kesinlikle. Evet, çok güzel. Bu arada e, diğer e, uzman konuklarımız olsun, gerek e, seyircilerimiz olsun, teşekkür ederiz. Bazı sorular geliyor. Ben onlara da... E, Cevap vermeye çalışıyorum. E, bireysel terapi kimlere yardımcı olabilir? Bireysel terapi e, dediğimiz aslında bütün bölümleri kapsıyor. Mesela bireysel terapi çift terapisinde ihtiyaç olanlara da yardımcı olabilir. Cinsel terapi ihtiyacı olanlara da yardımcı olabilir. Ve o, yani. işte bizim bahsettiğimiz okul fobisi olan, anksiyetesi olan ve tamam. ee, obsesyonları olan kişilere de yardımcı tamam. olabilir. Buradaki temel mesele talep etmek talep ve bunun ettim. farkındalığını oluşturmak. Yani benim gitmem gerekiyor. E çünkü biz kimse bizdeki temel şey şu zorla birlerini getiremiyoruz. ...getirsek de bunun faydası olmuyor. Yani biz bir gelen cerrah değiliz ki... hani ...hasta artık böyle bir akut halde Apandisit bize gelsin. Apandisit patlamış... <gülüyor> tabii. ...veya diğer tabii, tabii, tabii. bir durum gibi gözükmüyor. Kesinlikle. Ama e, diyelim ki kişi intiharı düşünüyor... ...ya da teşebbüs etmiş. Burada biraz metazoru kullanılabilir mi? Sonuçta intihar etmeye teşebbüs etmiş. Yani evet. hasta yakınları... E, ...nasıl bir yol yöntem bulup... ...onu getirebilirler... E, ...psikologun odasına... Terapi odasına, sizi nasıl görüştürebilirler? Biraz tüyo lazım. Çünkü zaman zaman bilincini yitirmiş, kendini kontrol edeme, edemeyen durumlarda biraz e, nasıl diyeyim? Evet. Elbette kafasına silah dayamayacaklar ama ya mutlaka git bak bu faydalı bir hizmet. İşte beraber gidelim gibi bir yol arıyorlar. Açıkçası en çok da bu soru soruluyor biliyor musunuz? Evet oluyor. Buyurun bir yardımcı olursunuz çok bir iyi çıkmaz, olacak. Çıkmaz gibi bir şey çünkü. Evet. Öncelikle bize gelme yolları şu şekilde oluyor. Ee, ya hasta bunu kendi farkındalığıyla bize bunu yapacak veya e, bir başkasının tavsiyesiyle yapacak veya veya da zorla bunu yapacak. Şimdi zorla bunu yapmalar nasıl oluyor? Bazı hastalarımızda direnç var. Direnç gösteriyorlar. Yok benim ihtiyacım yok. Ben bunu yapamam. Ama sınır hale gelmiş hastalarımızdaysa bunu bazen farklı kelime oyunlarıyla güvendiği evde birisi varsa o şekilde en kötü ihtimal biz bunu daha önce çok evet. fazla yaşadık çok gelmeye ihtiyacı varsa da bunu artık kolluk kuvvetleri ile bile getirttiğimiz oluyor evet. yani mecbur çünkü hastanın kendine zarar verme olayından çıkmış hastamız bu sefer etrafına zarar vermeye başladı tabii, tabii. çocukları varsa çocuklarına zarar tabii, veriyor o yüzden de biz bunu artık kolluk kuvvetine kadar e, söylüyoruz ve rica ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu konuda duyarlı davranıp hastayı bize kadar getiriyorlar. Bu bizim tabii ki istemediğimiz bir nokta ama aslında çok e, sevimli, e, sevimli değil. Çok sevimli Sevkin. değil fakat sonucu istediğimiz çok şekilde ağır. çok güzel de çıkabiliyor. Tabii. Hasta da bunun farkına var Ben bunu diyorum. keşke böyle yapsaydım diyebiliyor. Bizim temel istediğimiz şu keşke hastalarımız veya hasta potansiyeli hepimizde o potansiyel tabii. var kendileri bunu böyle bir ihtiyaç gibi. Nasıl ki bizim başımız ağrıyor bir gribal enfeksiyon yaşıyoruz. Tabii kesinlikle. Bir yani aile hekimine gideyim ben diyoruz. Bence de ruhsal bir enfeksiyonla yaşıyoruz zaman zaman. Bu ruhsal enfeksiyon Tabii. içinde bence bu işin uzmanın başvurmaları gerekiyor. Kesinlikle. Bir danışanın geldiği de Psikolojik Danışmanlık'ta. Hani zorla getirildim ben diyordu. İşte ben o dedi diye geldim. Veya boşanmamak için geliyor. Veya işte biri e, ...kıramıyor geliyor... ...Metezor'u geliyor... ...ben şöyle bir tüyo verdim... ...yani dedim ki... ...aile evlilik danışmanlığı seanslarıma... ...yöneldiğim için... E, ...buraya Metezor'u getirilmiş olabilirsin... ...ama hizmeti gördün... ...yani evet. konuştuk... ...gerek bireysel gerek ailevi... ...artık sen... ...kendi iradenle gel dedim... ...gelebilirsin... Çünkü insanlar, insanlarımız bir yola kötü girdiler mi, illa başa dönüp e, normal istekleriyle girmek istiyorlar. Evet. Yani oraya bir daha gitmiyorlar. Halbuki ben de dedim ki, ya, bak arkadaş ben seni zorla getirmiş biri değilim. Buraya artık kendi öz iradenle gel, öz farkındalığını arttırmak, e, yani öz güvenini arttırmak için e, vesaire herhangi bir sorun için eyvallah dedi yani. Bakın bu bitiş bir yönde. Bir eve, bir okula, bir işe, bir stüdyoya zorla getirilmiş olabilirsiniz. Ve bir şekilde yanlış zamanda gelmiş olabilirsiniz. Veya gök gürlüyordu, şimşek çakıyordu. Güllük gülistanlık gelmemiş olabiliriz. O işe güllük gülistanlık başlamamış olabiliriz. Ama irade bizim elimizde. Bir büyüğümüz mesela para kazanma, sırf para kazanma amacıyla Almanya'ya giden e, yani vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza şöyle bir tavsiye vermişti. Siz buralara Allah rızası için gelmemiş olabilirsiniz, sırf para için gelmiş olabilirsiniz ama bundan sonra Allah için devam edebilirsiniz. Ülkemiz için devam edebilirsiniz. Bayrağımız için devam edebilirsiniz diye. Zannediyorum psikologada metazoru gelse bile, işte kolluk kuvvetleriyle gelmiş olsa bile, ki böyle bir Ahmet'im var. İsmi bende mahfus. Evet. Ee, i̇nanın merdivenlerden çıktığımda bile hissediyordu. Ailesi beni davet etmişti. Ee, oğlum Ahmet diyordum. Ben bak güvenilir bir kişiyim. Seninle sadece konuşmak için geldim. Çok büyük güven e, telkin etti. Ondan sonra tabii ki e, çok hassastı. Yani on merdiven aşağıdaki kişinin hislerini bile, e, ayak seslerini bile hissediyordu. Hatta ailesinden nasıl diyeyim yardım almıyordu. Yani Hı. annesinin onu zehirlediğini düşünüyordu. Ondan e, onun yemeğini bile yemiyordu. Yani pencerelerini kapatmış, sadece paket servisle çalışıyordu. Ama kötü kokular gelmeye başlayınca kolluk kuvvetleri, ben tabii aileye hem aile danışmanlığı hem profesyonel destek hem Ahmet'e ismi soyadı bende mahfuz, yardımcı oldum. Yalnız o kendisi kendi kakasını, kendi çöplerini biriktirmeye başlayınca ve artık hayattan kopup, kendine ve ailesine ve o binaya zarar vermeye başlayınca evet. bir e, hastaneden yardım istedik. Kolluk kuvvetleriyle geldiler. E, güven, özel güvenlikle geldiler. Biz de tabii o arada aileye olsun telkin babında profesyonel yardım verdik. Bir hastanede iki ay yattı. Ondan sonra gerek aile, gerek e, kendisi bize çok teşekkür ettiler. Çünkü sen sen değildin diyorum. Düşünsene sen sen olmayınca. E, e, yani yaşam, e, aile olma, birey olma anlamını Kesinlikle. yitirmiş. Kesinlikle. Bu tip durumlarda evet çok acıklı. Belki mahcup oluruz. Belki el alem nedir Belki komşular duyarsa ne olur. Ama vefatta da duyuyorlar. Bir kavgada da duyuyorlar. Bir cinayet işlediğinde de duyuluyor. E o zaman yapılan işlemleri hazır daha bir cinayet çıkmamışken, bir intihar çıkmamışken yapmak gerekiyor. Bu kolluk kuvvetleriyle ve meta zoru olsa, olsa bile kaldı evet. ki koruyucu psikolojik danışmanlık diye bir konsept var artık. Yani biz bunu birçok 40-50 kişilik kendinde modern teknolojileri kullanan işte bu telefonla yardım sanal yardım, görüntülü yardım gibi Amerika'da biliyorsunuz çok yaygın. Binlerce kilometre var eyaletler arasında. O yüzden adamlar interneti de geliştirdiler. Online psikolojik desteği de. Tabii, Hatta tabii. online koştuk da çok kullanılıyor. Tabii ki bizim milli manevi örf adetlerimiz olsun, inançlarımıza uygun e, yeni hizmetler üretmek mümkün. Evet. Biz burada mesela ben televizyon ...kameraların karşısına geçtim... ...koçluk konseptlerini... ...yeniden tanımladık... ...işte sanatçı koçu kimdir... ...öğrenci koçu kimdir... ...gerek görev, sorumluluk... ...sınırlarını yeniden belirledik... ...bunu bilimin ışığında... ...ama bizim Biz, halkımıza bizcesi. da insanıma... göre dediğiniz gibi... Evet, bizcesi. e, ...bizcesini üretmek mümkün... ...yeter hmm. ki siz... ...bireysel terapiyle başlayın... ...olmadı çocukla gelin... ...sıkıntı yok... Aile danışmanlığı ile gelin ama uzman psikologlarımız tecrübeli Ahmet Bey gibi tecrübeli psikologlarımız yardımcı olacaklar. Evet. Bakırköy şubemizde de e, Ahmet Kurnaz Bey var mesela 30 yıllık tecrübeli. Siz Ahmet Denizci Bey bir 12-13 veya 15 yıla yakın mı hocam tecrübeniz? Daha evet daha fazla. 15, daha fazla. 15 yıl. Abi. 15 yıl maşallah ee, ve. E, Hani Bir hastanede yoğun danışan gördüğünüz için de evet. e, belki bir 30 yıllık, 20 yıllık tecrübeli kişiye bedelsiniz. Ben bunları gördüm, şahit oldum. Evet. Hatta bir ergen danışanımıza e, bir arkadaşımızın oğlu sizden destek almış. Onun sorduğu sorularla da, ondaki değişim dönüşümlerde de bunları gördük. Son 5 dakikaya girdik. Ee, Tabi diğer yayınlarımızda da SİR'den istifade etmeye çalışacağız, devam edeceğiz. Diğer soru şu şekilde, bireysel terapi seçerken nelere dikkat etmeliyim? Yani birçok uzman var, birçok psikolog var, birçok psikolojik danışmanlık merkezi var. Psikolojik danışmanlık merkezi diyelim hı hı. ve bireysel hı hı. psikolog seçerken nelere dikkat etmeliyim? Yani. Ee, şimdi Ekrem Hocam ben o soruya cevap vermeden önce az önceki e, konuyla bağlantılı ben seyircilerimize bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii ki buyurun. Şimdi benim sürekli e, dilime böyle pelesenk olmuş bir şey var. Ben diyorum ki bir terapistin odasından içeri girmek veya bir terapiste görüşmeyi e, göze alma artık göze alma diyorum. Çünkü bizim ülkemizde bu olay hala ve hala maalesef işte kapıdan girerken. Etrafına bakarız ki, komşumuz bizi görüyor mu? Tamam. Benim bu odaya girdiğimi gören var tamam. mı diye bir gören düşünüyorum. Gören var mı gibi? Maalesef. Acaba ifşa ee, olur muyum? Evet, bu çok bence yanlış ama gerçekte bu. Bunu da biz inkar edemiyoruz. Benim tezim şu diyorum ki, bir, bir terapistin odasından girmiş olmak, Bence mevcut hastalığının %50'sini tedavi etmiş olmak anlamına geliyor. Sorunu kabul ettin ve girdin. İtti. Yani o odaya adımınızı attığınız andan itibaren siz iyileşme sürecinin %50'sini bitirmişsinizdir. Bu kadar basit. Allah bereket versin. Bu kadar basit. Bu çok bu kadar hızlı iyileşme çoğu Heh. hastalıkta yok. Bu kadar basit. Yani bu çok önemli bir kriter. Bence bu gücü, bu enerjiyi kendinizde bulun. Bu kararı ee, ve bu kararı olun. vermiş olun ee, ve tekrar söylüyorum. Ee, Oradaki paylaştıklarınız oradaki yaşadıklarınız hiçbiri ya yani ben kendi mesleğim ve meslektaşlarım adına da bunu söyleyebilirim hiçbiri bir üçüncü şahısla paylaşılmıyor ve gizli saklı tutuluyor devlet sırrından daha gizli saklı tutuluyor ki bu zaten danışanımızın bize güveni demek yani bizdeki temel şey güvendir güven Bravo. olmazsa bizde hiçbir tedavi sürmez Bravo. devam etmez sorunumuza da gelecek olursak Kimlerden alınır bu terapi? Tabii, terapi, seçerken, terapi seçerken nelere dikkat edeceğiz ve evet. psikolojik danışmanlık merkezi seçerken nelere dikkat edeceğiz? Son üç dakikamız efendim. E, tamam, Psikolo terapist seçerken öncelikle tecrübe çok önemli. E, ve terapi alanındaki e, gidilecek olan terapinin eğitimini alıp almaması çok önemli terapistimizin. Mesela şimdi evet terapistimiz var fakat cinsel terapi alacaksınız atıyorum ama eğitim yok. Şimdi eğitim olmadığı zaman bunun size faydası çok fazla olmaz, veri, veri bildirim alamazsınız, faydası olmaz. Buna incelemek, dikkat etmek lazım. Bir ikincisi de tecrübe çok önemli, bir diğeri de zaten artık sosyal medya diye bir olay var. Sosyal medyada bunu araştırıp, bunun reklamı var, bunun farklı şeyler var. Bunlara çok iyi bakmak lazım, background'a iyi bakmak lazım. Yani çünkü terapistler hakkında artık yazılan yazılar var hastaları danışanlar onlar hakkında yazı yazıyor. Bunu çok iyi incelemek lazım. Kurumsa, kurum güveniline bakmak lazım. Bu kurum ne kadarlık bir kurum? Kaç yıllık bir kurum? Ne kadar hastası var? Ve hasta memnuniyetleri ne seviyede bunların? Bunları çok iyi incelemek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve farklı şeyler de olay ortaya çıkabiliyor. Çok görüyoruz da çok görüyoruz. Yani terapistik ad altında çıkmış veya kurum açmış ama maalesef insanların duygularını sömüren, parasını sömüren bir sürü yer olabiliyor. Tabii, tabii. Bu konuda güven, tecrübe, eğitim çok önemli. Ya bu bir falcı büyücünün yapabileceği bir hizmet değil. Kesinlikle değil. değil. Herkes, herkes efendim koçsa sınırlarını bilecek. Psikologsa sınırlarını bilecek, Kesinlikle. psikiyatrsa sınırlarını bilecek. Ya psikologlara ne gerek var bu sadece ilaçla tedavi olursun gibi ahkam kesmemek lazım. Ben Hı. de bir psikologum hatta bir danışanım ee, kocası e, beni tehdit etmişti. Bizim aile sorunlarımız iki kişi arasında ben onu psikologum. Sen işte ben onu terapistiyim. Sen niye karışıyorsun diyordu. Düşünsenize yabancı bir insan. E dedim ki biz burada sadece o kişiye eşlik ediyoruz. Sana da birçok faydaları olacak bu şeyin. Çünkü sen kocası ol sadece. Hayat arkadaşı ol. Psikoloğu olmak zorunda değilsin. Değil Elin adamı bize nasıl yardımcı olur? Elin adamı dediğin kişi profesyonel eğitim almış ve size... Ee, sizin de bir alıp veremediği bir hırgür yok. Bir bakış açısıyla bakıyor, projektör evet, tutuyor. Evet. Gerek mikroskopik, gerek teleskopik bakıyor ve güçlü sorularla siz zaten yolunuzu buluyorsunuz. Hoşça kalın, dostça kalın MyLife TV içgörü programı. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer ortak programından sevgiler, selamlar. Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın efendim. Sizleri seviyoruz, sizler için İşimizi gücümüzü bıraktık. Bu işi yapıyoruz efendim. My Life Danışmanlık Ekrem Çulfa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sundu.